3 artı boşluk eşittir 10. Hadi videoyu durdurun ve boşluğa ne yazmamız gerektiğini bulmaya çalışın. 3'e kaç eklersem 10 elde ederim. Cevabı bulduğunuzu biliyorum. Gelin birlikte tekrar üzerinden geçelim. Evet, gördüğünüz bu tabloda 3 tane morumsu ya da pembemsi diyebileceğim daire var. 10 tane de kutucuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane kutucuk var. Bu kutucuklardan kaç tanesini daha doldurursam, yani kaç tane daha daire çizersem, 10 kutucuğun hepsi de dolmuş olur. Hadi birlikte sayalım. 10'a ulaşmak için 3 daireye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha daire eklemeliyim. O halde, 3 artı kaç 10 eder? 3 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 eder. Gelin bir örnek daha yapalım. Evet, burada da 6 artı boşluk eşittir 10 var. Hadi yine videoyu durdurun ve cevabı bulmaya çalışın. Unutmayın, 6'ya kaç eklersek 10 edeceğini bulmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi de birlikte yapalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane mavi daire var. 10 tane de kutucuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Peki, kaç tane daha daire çizersem kutucukların hepsini doldururum? Tüm kutucukların dolması için buradaki 6 daireden başka 1, 2, 3. 3, 4 tane daha daireye ihtiyacım var. Artık boşluğa ne yazacağımızı biliyoruz, öyle değil mi? 6 artı 4, 10 eder. Ya da isterseniz 4 artı 6, 10 eder diyebiliriz.